Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bugün Futekber Şerh'inin 45. sayfasındayız. Ee, ölümden sonra dirilme, kıyamet, yani kıyamet, e, ahiretin başlangıcı bu konuya geldik. El imanu bil bahti ba'del mu'ti. Yani, ölümden sonra dirilmeye iman velba'tu, ey yani hayatu yani dirilmek demek, hayat demektir. Ne zaman? Ba'del mauti ölümden sonra. Kayyede, yani burada İmam Azam'a atıf var. Kayıt altına almıştır. İfade etmiştir. Yufide ennel murade bihi, yani buradaki ifadeden maksat, el-i'adetu ba'de fenâ'i hey etil bidayeti. yani insan, insanı düşünün insanın yapısını düşünün o başlangıçtaki yapısının yok edildikten sonra tekrar iade edilmesi. yani vücudun bedenin tekrar iade edilmesi yani tekrar yaratılması la ba'sel enbiya'i ilal halkı yani buradaki ba's kavramından eee Peygamberlerin insanlara gönderilmesi kastedilmemektedir. Ne kastedilmekte? Ölümden sonra diriliş kastedilmektedir. Ve inkâne mimma yecibul imanu bihi eydan. Yani peygamberlere iman da imanın parçalarından yani rükümlerinden birisi e, olmasına rağmen, yani şart, pardon şartlarından birisi olmasına rağmen Burada kastedilen Allah'ın insanlara peygamber göndermesi değil, Allah'ın insanları öldükten sonra diriltmesidir. Ve delilihu bunun delili de kavluhu subhanahu ve taala. Teala'nın şu sözüdür. Hızlı gidersem uyanın arkadaşlar. Yani okuma esnasında da kaçırdığınız ifadeler olursa sorabilirsiniz. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ Yani sonra siz muhakkak kesinlikle kıyamet gününde diriltileceksiniz. Diğer sayfayı Ve وَقَوْلُهُ Yine Allah-u Teala'nın şu ayeti قُلْ دَكِ يُحْيِيهَا لَذ۪ي Yani onları o diriltecek. اَنْ شَأَهَا اَوْوَلَ yani Onları ilk defa yaratan yani bedenleri, insanları ilk defa yaratan yine onları tekrar diriltecek. İlâ gayri zâlike mine nususil Yani bunun gibi birçok kesin kesin kat'i yani kat'i kesin demek kesin e, nas delilleri vardır. Yani ayetler vardır. Vel edilletil lâmi'at berrak, apaçık deliller vardır. Hayle fil makasidi. Yani burada enteresan bir konu tartışacak. Tenasüh meselesi. E, biliyorsunuz tenasüh aslında ahiret fikri yok. Yani insanların adalet bulmasını amaçlı yani adalet fikri dünyada bir döngü olarak, sonsuz bir döngü olarak ifade edilir. Yani insan öldükten sonra yine dünyada başka bir bedenle denlenmez şeklinde ifade edilir. Yani burada bu bizim Müslüman düşüncede bu tenasühe ilişkin bir tartışmayı burada ele alacak. Yani haklı zatında e, bir takım argümanlarla bu fikrin Müslüman düşüncede de dillendirildiğini burada ifade edecek. Evet. Şimdi yani bu diriliş nasıl olacak? Buna ilişkin hem e, Saadettin Taftazani, onun meşhur eseri biliyorsunuz Makasık. Bu makası aynı zamanda Şerh'de yazmış. Şerhül Makasık. Şerhül Makasık daha çok bilmiyor. Ve yine e, Cürcani, Seyit Şerif Cürcani'nin Şerhül Mevakıf'ından açıklamalar getirecek burada. Mevakıf da bildiğiniz gibi Adudüttin Erici'nin e, hem Cürcani'nin hem Taftazani'nin hocası Hocasının, Cürcani hocasının Mevakıf isimli eserine yazdı. Meşhur eser, Şerhul Mevakıf. Gaylel fil Makasidi yani Saadettin Taftazani Makasit isimli eserinde dedi ki ve bir cümleti, yani toptan olarak bir cümle fel imanu bil haşri yani haşredilmeye yani haşır ölümden sonra insanların tekrar toplanması ve Ondan sonra hesaba çekilmesi. Buna iman min zaruriyyatid dini. Yani dinin zaruriyatındandır. Yani dinin e, asıl e, bükümlerindendir. İnanılması gereken hususlardandır. Ve inkaruhu yani haşri inkar etmek kabul etmemek küfrün bil yakini. Yani kesin bir şekilde insana ulaşmış bir bilgiyi inkar etmektir. Yani küfürdür. Küfre girmektir. Yani ahireti, haşrı inkar etmek, küfre girmektir. Malumunuz Kur'an'ın, yani Hazreti Peygamber'in bize öğrettiği Kur'an'ın üç ana konusu var. Tevhid, nübüvvet ve ahiret. Yani Allahü Teala ahireti ne yapıyor? Kendisine yani tevhidine, imanla birlikte hemen akabinde zikretti. Tein denmiştir ki haza kavlun bit tenasuhi yani e, bu sözün tenasüh olabileceği ifade edilmiştir. Nasıl tenasüh oluyor? Ve da bu tenasüh de nedir? İntikalü ruhi min bedenin ila bedenin Yani ruhun insanın ruhunun bir bedenden başka bir bedene göç etmesidir veya gitmesidir ve innel bedene ثاني çünkü ikinci beden ليس هو o dünyadaki beden değildir hani şöyle de bir husus var ya yani ahiret niye var cennet ve cehennem niye var insanın dünyadaki yapıp etmelerine karşılık olsun diye, yani adalet fikri tesis olunsun diye. E şimdi e, dünyada da adalet var, bu da tartışılıyor, değil mi? E, yani birisi bir suç işledi, olması gereken nedir adalete uygun olan o suçu işleyen kimse, tamam mı? Yani hangi hal ve hangi şeyle işlemişse misliyle ona karşılık bir ceza verilir. Şimdi bu e, tenasını savunanlar diyorlar ki e, yani şeyde yaratılan, ahirette yaratılan beden, dünyadaki beden gibi değil. Tam onun bir benzeri ama aynı beden değil. Hatta lima verede fil hadisi hadislerde de geldiği üzere yani hadisleri de delil getirenler var. Enne ehlel cenneti cerdün ve merdun, cerdün, ceredün, merdun. Yani cennet ehli sakalsız, bıyıksız olacak. Yani delikanlı ve genç kız halinde olacak. Hatta yani hikayelerde anlatılır. Yani herkes orada 30 yaşında bir şekilde diriltilecek diye. Ya bunlar e, şeyler, hikayeleri. E, oraya gittiğimizde gerçekleri göreceğiz. Bu ennel dehennemiye. De ''Zırsuhu mithli Uhidin'' Azı dişi Uhud dağı kadar olacak. Şöyle bir karşılaştırma yapıyor. Adam dünyadayken Uhud dağı kadar olur mu? Daha kadar. ''Ve'li acri hadel mana'' Yani bu anlamdan ötürü ''Ve'hu ennel kavle bil maadi ve haşr el-esadi'' Esasında yani Dönüş, iade yani insanın tekrar yaratılması, bedenlerin tekrar toplanması, kavlün bir tenasuhi. Yani bu tenasuhu savunmak, tenasuh görüşüdür. Diye bir fikir var. Bunu naklediyorum. Kale Celalüttinir Rumi'yu, rahimehullahu Allah, Allah rahmet eylesin. Celaleddin Rumi, yani bu bildiğimiz e, meşhur Mevlana Celaleddin Rumi Ma min mezhebin illa ve'l-tenasuh fi rasikun. Yani hiçbir görüş yoktur ki bu tenasuhun derinliği gibi derinliği olmasın diye bir söz naklediyor Mevlana'dan. Ha cevap bunun e, cevabı şudur. اَنَّهُ اِنَّمَا يَزَّمُ الْتَنَاسُفُ Tenasül hangi durumda olur? Hangi durumda zorunlu olur? لَوْلَمْ يَكُنِ الْبَدَنُ لَوْلَمْ يَكُنِ الْبَدَلُ ثَانِ مَحْلُوقًا مِنَ الْأَجْزَا۪يلَ asliyeti lil bedenil evveli Şimdi bu ikinci yaratılan beden ilk bedenin Asli parçalarından olmazsa tenası olur. Yani burada biraz şunu söyleyecek. Yani esasında e, ahirette yaratılan bedenler e, dünyadaki bedenlerdir. Yani bunların parçalarından yaratılmaktadır diye ifade ediyor. Ve insümye, mizdeleri ki tenası Ancak e, böyle bir şey e, tenası olarak isimlendirilir ki Kananizan fi mücerverdik ismi ve takipi resmi yani bu soyut olarak bu böyle bir isimlendirme ve çerçevenin derinlenmesi derinlemesine açıklanmasında bir tartışma vardır ha, yani gramatikte bir tartışma vardır. Halâne tenasuka inde ehli ee, burada şunu da belirtmek lazım. Tenasu'u savunanlara göre, yani bizati tenasül inancını savunanlara göre nedir o? Redul arwahi ilan asbahi. Ee, yani ruhların silüetlere dönüştürülmesidir. Tamam? Pitmi ya dünya, dünyada olur. Tenasu hele böyle diyor yani. Tamam mı? Tenasu fikrini savunanların temel tezi nedir? Arkadaş, tenasütte bir ahiret fikri yoktur. Tamam, bu tenasüt denilen olay dünyada gerçekleşmektir. La fil ahiret. La fil uhura. Diğer, başka bir dünyada değil. Yani bizatihi tenasütü savunanlar böyle demektir. Şuna getirecek, yani, e, tamam bazıları bu ayetlerdeki bazı ifadeleri yorumlayarak tenasüh olabileceğini ifade etmekle beraber bunu çıkarmak mümkün değil. Sonucuna e, getirmekte burada. E, çünkü aynı zamanda tenasühü savunanlardan da delil getirerek bu noktayı berkittiğini görüyoruz. Fe kaldı ki onlar yani tenasühü savunanlar el cennete yani bu adamlar cennet ve cehennemi inkar etmektedir. Kabul etmiyorlar. Cennet ve cehennem fikri yok. Ukva. ve saira umurul ukba ne? Ukbanın yani ahiretin diğer olaylarını tam orada gerçekleşecek diğer şeyleri de inkar etmektedirler. Böylece bu nedenle كفروا, onlar inkar etmektedirler. Yani kafir durumundadırlar. La yuqalu dualu Taala. Yani herhalde şunu söylüyor. Yani ayetler bu bağlamda kullanılamaz. Burada da bir örnek veriyor işte. Kullama nadicet duluhum. Yani o derileri piştikçe nadice kökü olgunlaşmak anlamı anlamındadır. Yani temel itibariyle. Bir şey olgunlaştığı zaman ne olur? Ondan sonra aşağı düşüş başlar. Zeval başlar. Neyse burada pişmek anlamında ayette e, derileri piş, her piştiğinde beddellâh <gülüyor> affedersiniz arkadaşlar beddellâhüm cülü'den <gülüyor> gayra yani piştikçe o derileri başta derilerle e, değiştiririz. Yufidu bu ayet ifade etmektedir ki en yakın mesabu mesebu ve muaqbu ve muaqbu, bizzat hissiyeti ve alamil cismiyeti. Yani buradaki sevap verilmesi ve ceza e, verilmesi bizzat hissi olarak duyulara dayalı olarak ortaya konacak Yani hissedilecektir. Böyle vaki olacak. Yani bizatihi beden bunu hissedecek, Vel alamil cismiyeti yani bu bedeni acılar tekilecektir. Gayra men amilet taati vertekebel masiyeti yani özellikle iyilik yapmayan salamet işlemeyenlere ve günahkarlara acı vardır lأن نقول الإبرة في ذلك بالإدراك yani burada bir ibret bir ders olduğunu söylüyoruz çünkü burada bir idrak idrak edilmesi acının veya ne diyelim mükafatın neşenin huzurun hissedilmesi idrak edilmesi innama ve innemâ Ha bunu idrak eden bizati ruhtur. Ha beden var ama ruhtur. Ha, yani beden vasıtasıyla e, hissediyor değil mi bunu? Ona onu söylüyor. Ve lev bis alat. Yani beden vasıtası olsa bile ha, burada acıyı hisseden ruhtur. Yani olayı bir yönden de ruha getiriyor. Yani insanın aslında değişmeyen yönü de ruhtur. Bak bunu da bilin. Yani dünyadaki günahı veya sevabı isteyen de aynı ruh değişmiyor. Ahirette de bunun karşılığını alacak olan da yine nedir? aynı ruhtur. Burada herhangi bir değişim yoktur diye ifade ediyor arkadaşlar. Evet. Ve huve bir bi'ainihi. Yani ruh bizatihi kalıcı olandır. Ve kaza el ajza'u'l asliye min beden. Aynı zamanda bedenin asli parçaları da kalıcıdır. Yani bu konuda işte insan işte bedeni çürüyor, işte kemikleri ufalanıyor. Ne bileyim vahşi hayvanlara, hayvanların yedikleri var, yananlar var değil mi? Yani bunlar nasıl eski dönecek falan bu, bu noktada birçok fikirler var. Mesela en meşhuru acbuz Zenep'tir. Yani bu kuyruk tokumundaki kemik yani her şey yok oluyor ama bu kemik yok olmuyor. Ama bu kemikten tekrar aynı vücut, aynı beden yaratılıyor şeklinde de meşhur bir görüş var. Ve bu nedenle yukalu e, denir, kime denir? Limen lü'ye halu sinnes siba bir şeyhun khati Yani böyle gençlik zamanını, daha çocukluk zamanını gören ve yaşlılığa ulaşmış bir kimse innehu ve Yani şunu denir yani çocuklukta da, çocukluktaki de yaşlılık halindeki de bizatihi aynı kişidir ve aynı bedendir, aynı ruhdur. Ve il e, bedelet veya müddilet de diyebiliriz. Asur şekiller vel heyatü, yapılar değilse de yine nedir? Aynı bedendir. İnsan ne yapıyor? Kimlik alıyor, değil mi? Doğduğunda gidiyor, babası çıkarıyor. Bu kimliği, o kişi ölene kadar kullanıyor. Hakları var. Yanlış yaparsa ona karşı da cezaları var. Ee, i̇nsan buna göre bir karşılık görüyor. Dünyada da böyle. Bel kesirun min a adai vel alat. Yani e, işte azalar, işte araçlar, bunlar hepsi değişmiş olsa bile. Vela yukalu limen cena fiş Yani şöyle bir kimse için söylenemez. Kimdir o? Adam gençliğinde bir suç istemiş. Fe uqibah fil Yaşlılıkta da Cezasını çekmiş bir kimse için şöyle denemez. İnnehu ukubetun li gayril calim. Yani bu suçu işleyenden başkasına verilmiş bir cezadır, denemez. Yani sonuçta aynı kişidir. İster gençlik zamanı olsun, ister yaşlılık zamanı olsun. Fark etmez. Peki Zırsul kafiri bi menzileti varmi adayi. E şimdi kafirin azı dişi büyüyor, değil mi? Yani nedir o ağzalarındaki organlarındaki e, bir tümör, bir şişmiş gibi ne yapmakta, e, büyümekte diye belirtir. Yani ahvalinden anlattı ya burada. Yani, sonuçta değişiklikler olsa da beden yine aynı bedendir. Asıl olan ruhtur, acıyı da e, neşeyi de tatlıyı da hisseden ruhtur diye ifade ediyor. Ruh bunu alet vasıtasıyla hisseder, o alet nedir? Bedendir. Beden de değişiklikler olsa da fark etmez. Ve fî şerhîl Buraya kadar var mı arkadaşlar? Kaçırdınız herhangi bir ifade? Hayır hocam. Eyvallah. Ara sıra ses verin. Dalıp gidiyoruz sonra. Evet. Ve fi şerh ilmavakifi, mevakif şerhinde de denir ki veya e, Seyyid Şerif Cüceni demiştir ki el ecsa el -ecza yani asli parçalar temel parçalar insanın vücudunun temel parçaları yani eczeul baqiye min umri ile ahiri nedir insanın hayatının başlangıcından sonuna kadar olan bunu yaşayan Bundan kalmış, yani bu bunu yaşayan bedenden kalan parçalar. Yani bütün hepsini kapsamaktadır, hayatın tamamını. Doğudan ölüme kadar yaşayan bedenin parçaları, Asli parçalar dediğimiz bunlar. Bile bazı ifadeli, bazı çok değerli insanlar demişlerdir ki el-eczâ-ül asliyyetu bu asli temel parçalar diyel-eczâ-ül hasiletu fî evvelil fıtrat yani bunlar fıtratın başında hasıl olan, ortaya çıkan, yani insanın yaratılışında ortaya çıkan parçalardır veyye Vakti taalluk el-arwahi bil eşbahi. ki bunlar işte ruhların benzerleriyle ilişkili olduğu durumda ortaya çıkar. Yani insan yaratıldığında ruh da ne yapar ona ilişir ve bir maddekenle min itibaril eczail asliyeti fil haşri. Şimdi bu haşr konusunda bahsettiğimiz asli parçalardan hareketle bu zikrettiğimiz, açıkladığımız şeyle sakata ma qalu fi nefsil yani Bazı insanların haşri olumsuzlamak. Ne demek haşri olumsuzlamak? Haşrın olmayacağını Hasır Haşrın olmayacağını nefretmek diyoruz. Yani. Haşrın olmayacağını söyleyenlerin sözü düşmüş olur. Bu açıkladığımız delillerle haşrı kabul etmeyenlerin görüşü yanlışlanmış, geçersiz, kılınmış olur. Bir mana cem'il eczai eyda. Aynı zamanda yani bu parçaların bir araya getirilmesi. Şimdi yani bu e, cismani haşif bağlamında tartışılıyor. İki temel görüş var. Bir, işte o e, acmiz zenet dediğim yani ondan bir parça kalması yeter. Ondan tekrar yaratılır aynı beden. Bir de şöyle bir şey var. Yani işin ucu biraz e, fiziğe de gidiyor. Öyle bir boyutu da var. Atom, işte cevher, aras tartışmaları falan. Yani maddeler işte bir araya geldiği zaman işte bu atomlar falan bilmem ne ne olur? Bir cisim oluşur. Bir bütün oluşur. Bunun ayrılmasıyla birlikte o cisim ortadan kalkar. Biraz bu mantıktan da hareketle yani ölümde aslında bu parçaların şey yapması ayrılması e, haşırda bunların tekrar birleştirilmesi şeklinde diyor. Yani sonuçta ister bu yani iki görüş Bismillahirrahmanirrahim'in e, savunulması bağlamında. Yani bunların mantığına baktığımızda yani haşrı olumsuzlayanların, nefyedenlerin veya terasi olduğunu söyleyenlerin e, görüşleri çürümüş olur. Hiçbir anlamı kalmaz. Şimdi bu e, parçaların bir araya getirilmesi onu açıklıyor. A'la ennel haşre evvelen yani öncelikle haşr, la yapun illa bir cemil yani bu ancak parçaların bir araya getirilmesi de olur. Min awwalil umru ile ahirih yani hayatının başından sonuna kadar yaşayan bedenin parçaları. Ve tahkikan limanel iade yani iade anlamı iadene insanın tekrar diriltilmesi bu anlam gerçekleşsin diyor. Kema varada, yani bize ulaştığı gibi ennehu subhanehu e, Allah-u Teala yu'idu al kulfete kulfe demek sünnet derisi demek vel-eczâ'el mukatta'ate minel zafari ve'l-şa'i yani bu kesilen parçalar, mesela İnsan ne yapıyor? Tırnaklarını kesiyor değil mi? Saçlarını kesiyor. Bütün bunlar e, ne yapıyor? Tekrar yerine geliyor. Öyle değil mi? Kesiyorsunuz tekrar geliyor. وَالْاَجَّرُوا الْمُقَلَّعَةُ مِنَ السِّنِّ وَاَمْسَلُ ذَلِكَ Sökülen, kopan parçalar. Mesela ne yapıyorsunuz? Diş çektiriyorsunuz, Değil mi? adamın kolu kanlıran oluyor kesiyorlar gibi buna benzer. subhanahu <Sessizlik> taala sonra Allah <-u> Teala yupki <Sessizlik> <Dilediğini> ma bırakır <Sessizlik> ve yudimu ma aradehu dilediğini de yok eder. Bu da alama taallakat bihi meşiyeti yani meşiyetin onunla ilişkisine göredir. Yani Allah'ın dilemesi, irade etmesi nasıl ona göre şekil. Fil kemmiyeti nicelik olarak. Pardon. Evet, nicelik olarak yani sayısal anlamda. Mer keyfiyeti nitelik. Tamam mı? Yani kalite. Ve heyeti, Veya işte yapısal bakımda. Olsun bu tamamen Allah'ın dilemesindedir. Tümme'lem. Sonra şunu bil ki Annehu Subhanehu ve Teala Her şeyden bir olan Yüce Allah Kema yuhyil Ukala'e Akılları. Yani sorumlu varlıkları. Yani insanları. Şimdi benim metinlerden, okumalarından çıkar çıkardığım şey şu. Akıllı, akıllılar denince sadece insanlar anlaşılmaz. Bunun içine cinler de girer. Şimdi e, bu noktadaki anlayışımı da söyleyeyim. İnsanlar demek ins, ünsiyet kesbetmek yani tanış olmak anlamında insanın tanıdığı, bildiği akıllı varlıklar. Yani cinler bizim bilmediğimiz tanımadığımız akıllı varlık. Ha bunların şekilleri, şemalleri nerede yaşıyorlar falan. Bunlara dair bir ton tevatür var. Ha, bir ton hikaye var. Ee, bunlar kesinlikle bir şey ifade etmez. Ama sonuçta şu kesindir. Bizim tanımadığımız, bilmediğimiz, aşina olmadığımız akıllı varlıklar da var. Ha, yani Kur'an'ın tabiriyle buna ne deniyor? Din deniyor. Dinler e, deniyor. Evet. Ve yani insanlar insan yani insanların imkanı neyse şeylerini bilmediğimiz için yapılarını falan tiplerini bilmediğimiz için bir şey söyleyemiyoruz. E, i̇nsanın imkanları neyse onların imkanları da o. Onu söyleyeyim. Ee, yani Kur'an-ı Kerim'de de bu müşriklerin cin tasavvuru özellikle eleştirilir. Biliyorsunuz. Onların zihninde cinler nedir? İnsanüstü varlıklardır. Değil mi? İnsanları eşkileyebilirler. en üst kavaklarına çıkıp e, meleği, alayı dinleyip oradan haber çalıp, kâinlere getirip insanlara bilgi verirler. Böyle bir din şeyi yok. Yani cinler de ee, aynı insanlar gibi imkanlara sahip olanlar. Yani bir başkasına etkisi olmayanlar. Neyse. Buradaki e, şeyi uzatmayalım. allah Teala bu akıllı, sorumlu varlıkları dirittiği gibi yuhyil mecanine ve yani Bu da kelamda önemli tartışma konularından bir tanesidir. Âlâvul <gülüyor> etfal diye mesela bir başlık var. Yani çocukların acı çekmesi, istihkak teorileri var. Yani bu noktada birçok şey var, kavram var. Onlara girmeyelim şimdi. Delileri, yani aklı olmayanları, sorumluluğu olmayan ama insan olanları ve çocukları da diriltecektir. Vel cinne ve şeyatine cinleri ve şeytanları da diriltecektir. Ha, bu şeytanlar arkadaşlar böyle e, çok kaybı varlıklar olarak da aramayın. E, tamam cinlerden de şeytanlar var ama insanlardan da şeytanlar var. Onu da söyleyelim. Vel beha'ime hayvanları tamam ha, bu vahşi hayvanları vahşi doğada meşhur tabiriyle vahşi doğada yaşayan hayvanlara beha'im diyor. Evcil hayvanlara ne diyoruz? En'am diyoruz. Aynı zamanda En'am, Kur'an'ın surelerinden bir tanesi değil mi? Vel haşerati yani böcekler ve tuyuri ve tuyura ve kuşları da Allah dirtecek. Dil ahbaril varideti ki, Yani bunun böyle olacağını anlatan haberler bize ulaşmıştır. Ve enmez sıktı, sıkt şey demek. Düşük yapılmış çocuk, yani düşmüş çocuk yani. Belli dilem tetim adau. Yani daha organlarının gelişimi tamamlanmadan e, çocuk düşmüş yani doğma imkânı tamamlamış. Hel yuşa, bu da haşredilecek, mi? bu da tartışılmış. Keruye an Ebi Hanife te Allah rahmet eylesin. Ebi Hanife'den Ebu Hanife'den rivayet edildiğine göre ennahu şöyle diyor: "İza nufiha fihi'r ruhu şayet bu denine ruh üflenmişse." Yani atıyorum böyle 3 haftalık, 4 haftalıkken değil de ne diyelim 5 aylıkken düştü. yani eğer ruh üflenmişse Yuhşer. Evet. Onlar da haşredilecektir. Tekrar da yükülecektir. değilse fena. Diriltilmeyecektir. Ve huve zahir. Yani bu açık, görülen yönü. Le'ennel mezhebel muhtar indel ebrari Yani iyi insanlara göre tercih edilen görüş huvel haşrud mürekkebu Miner ruhi vel Yani ne diyorum? Ortak atla göre de diyebiliriz. Yani işin ehli insanlara göre haşır ne demektir? Ruhun ve cesedin bir arada olarak diriltilmesi. diriltilmesi. İşte yani ceset değil de ruh. Ruh değil de ceset böyle bir şey yok. Yani bu ikisinin olması gerekir. ve kavl-u qonavi eee vel yani eee görüşü ondan sonra bizim alimlerimizin görüşü gerektirir ennahu izâ kâne istabâne ba'du halqihi yani al e, bazı organları tam yaratıldığı esnada bazı organları belirgin hale gelmişse yuhça bu haşredir. Ve bu kavlu şabiyi şabinin görüşüdür, sözüdür. i̇bn İbni Sirin'in görüşüdür. Medfûl bi enne hâze hükmün fıkhî. Yani esasında bu görüş fıkhî bir hükümdür. Yeterette bu aleyh-i bâd-i ki, yani e, bunun üzerine, tamam mı, dünyevi bir takım hükümler bina edilir. Tamam mı, yani kişinin dünyada bir şahsiyeti vardır. Yani o şahsiyete bina edir. Yani cenin falan bunun da bir takım şeyler vardır. Yani buna ilişkin yapılan hükümlerdir. Tamam mı? Yani fıkıh hükümler bir anlamda nedir? Dünyadaki muamelata dair hükümler. Aslında. Yani ailete ilişkin hükümler değildir demek Dolayısıyla وَلَا تُقَّاسُ عَلَيْهِمْ اَحْوَالِكُ Buradaki mantık esasında yani buradaki durum uhrevi konular, uhrevi hallerle hallere, hallere kıyaslanamaz. Kıyas götürmesi doğru değildir. Tamam, yani bu yapısal karşılaştırma doğru olmaz diye ifade ediyor. اَلْ <gülüyor> imanu bil kadai ve kader, kaza ve kadere iman yani e, eyvallah selam arkadaşlar yani ibarelere ilişkin söyleyeceğiniz şeyler ya hocam şöyle düşünsek doğru olmaz mı veya şöyle okumak daha doğru olmaz mı dediğiniz hususlar olursa mutlaka paylaşın Sonuçta bu, e, ne diyelim, tek taraflı bir ders değil, çift taraflı. Yani herkesin etkin olduğu bir ders. Onu da ayrıca belirtelim. E, monolog değil yani. Diyalog şeklinde ilerleyen bir ders. Valkader. Ey yani kader dediğimiz zaman bil kadayi vel kaderi. İkisini de birlikte kast ederiz. Kaza yani, ve kader. Yani aslında ee, kaza ve kader e, ya işte birinin işte kader takdir edilmesi kaza bunun e, yaratılması işte eşyalik tam tersi falan ama içerik aynıdır. Yani kader kavramıyla da hem kaza hem kader iki kavramla birlikte kastedilebilir. Kastedilir. Onu burada işaret ediyor. Hayrihi ve şerlihi Hayır da, yani insanın işlediği hayır ve işlediği kötülük. Ey nef'ihi ve durrihi, insanın, fay yani insanın faydası olan şey. Ve durrihi, zararına olan şey. Ve hulubihi ve murrihi. Tatlı olan şey. Acı olan şey. Halu kevnihi, yani bu oluşlar, insanın yaptığı eylemler, bunlar, minallahi ta'l. Ee, allah Teala'dan yani e, farklı şeyler de söylenebilir, görüşler de ortaya fonabilir. Ee, burada da e, aslında yani ilim sıfatına ilişkin farklı bir bakış açısı. Ama yani hakim olan bakış açısının ifadesini görüyoruz. Göreceğiz biraz sonra. Yani sonuçta buradan Şunun anlaşılması daha doğru olduğu kararındayım. Yani Allah'ın imkan vermesi tamam mı? yani Allah'ın verdiği imkanla bu imkanların sürdürülebilir olmasını sağlaması itibariyle Allah'tandır. Yani kötülüğün işlenmesine de iyiliğin işlenmesine de imkan veren Allah. Bu nedir? İmkanın gereği öyle takviyra lit takdir ölçüde değişme olmaz yani takdirde değişme olmaz yani bu takdir kader kavramlarını böyle yorumlamak esasında daha doğrudur diye düşünüyorum. Seycibur rıda bil kadayı ve bu kaza ve kadara kadere razı olmak gerekir. Gerçekten yani bu e Farklı yorumlamalara açık bir şey bağlı. Yani şunu ifade edin, yani ben anladığım şeyi söyleyeyim. Şimdi örnek verelim. İnsan e, 30. kattan yere çakılıyor veya 10. kattan. Neyse. Burada iki ihtimal vardır. Örnek veriyorum. Ya ölür. Aslında 30. kattan düşüyorsan ölür yani insan. Ama yumuşak bir zemine düşüyordur veya suyun içine düşüyordur falan. Canlı kalma şey de vardır. Ve yaralanır. Bunlar Allah'ın ölmek ve yaralanmak. Allah'ın belirlediği fark Ölçüdür. Yani bunun dışında üçüncü bir ihtimal. Örnek veriyorum farzım al. Üçüncü bir ihtimal. Ya ben bu iki ihtimali istemiyorum. Ben üçüncü bir ihtimal istiyorum dememek gerekir diyor. Ben böyle anlıyorum. Yani buna e, kıza göstermek gerekir. Şeklindeki cümleyi bu şekilde yorumlayabiliriz. Ama tam tersi de ne yapılabilir, anlaşılabilir. Yani genelde şöyle anlaşılıyor. Yani bunun ileri ucu nedir? Tebriye olarak çıkıyor, Değil mi? Yani ta başından sonuna kadar kimin ne yapacağı hepsi belirlenmiştir şeklinde. Yani şimdi e, matur dilin işte o külli irade, cüzi irade kavramlaştırmasına baktığımız zaman benim bu söylediğim yorum daha da bir şey yapıyor. Uygun ve daha da oturuyor. Neyse ve bu tayinu yani her yaratılanın belirlenmesidir bir mertebetihi yani hangi derecede olacağını elleti yani tucedu min husin ve qubhin yani husul ve kubuh iyilik ve kötülük diyoruz bunların nasıl bulunacağının hangi derecede bulunacağının belirlenmesidir ve nef'in ve durrin işte fayda zarar ve ma mekanin ve zamanin onu kuşatan zaman ve mekanın belirlenmesi ve ma yeterattebu aleyhi min thawabil ve iqabin au Bu yaptıklarına ilişkin nasıl bir sevap alacak veya ceza alacak bunların belirlenmesi. Ve alal yani adala anil imanil icmani mustemili aleyhi. Yani şimdi ne demek Yani İmam azhab Ebu Hanife genel olarak ifade ediyor bu bağlamı. Yani kaza Genel olarak başta genel olarak ifade ediyor. Açıklamaktan kaçınıyor. Vazgeçiyor. Açıklamıyor burada. Kelime ta yani kelime şahit. Tebian lahu sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygambere tabi olarak haysu ecabe suale İbrâhî ile Aleyhisselâm anil iman. Yani o meşhur şu Dibil hadisi var biliyorsunuz. Mel iman, mel İslam, mel ihsan. Ha yani bir anlamda aslında bunu takip ederek e, bir e, şeyler söylüyor diyor imam. Ama burada <gülüyor> bu konuyu detaylı olarak açıklamıyor. Birader mi terminel beyan. Yani bu kadar açıklamayla yetiniyor. İlla ancak enel imama imam abda anil yomil ahire ki mabtehi min el basidan yani başlangıcından işte yeniden tekrar diriltilmeye kadar kıyamet gününü tarif ediyor. Li daha sonrasında diyor. Li yeşmule halel yani berzah kabir alemi işte oradaki bekleme yeri sünne raaitu sahihati yani doğru sağlam bir nüshada gördüm diyor ellahu jamaa bayna yani şu sözüyle birleştiriyor vel yevmil başka bir de de geçiyor. Taayyana. O zaman burada şöyle bir anlam ortaya çıkabilir. En yurade hilecin. O zaman burada şu kastedilmiştir. Minel ba'si Yani ölümden sonra dirilmekten kasıt bu ihya'u fil qadir. Kadir'de dirilme o gayah erahde bi'l yomil veya işte ahiret günüyle bunu kastetmiştir. Cemia ahwalul ahvalil kıyamet yani bütün kıyamet hallerini kastetmiş olabilir. Ve ma ve ondan sonrasında minel mesubeti vel Nasıl bir mükafat verilecek? Nasıl bir ceza verilecek? Bütün hepsini kapsayacak şekilde ifade etmiştir. Sımmah hasla minha sonra bundan sonra tahsis etmiştir. Özel olarak elbette dil haşli ve neş. Ondan sonra işte haşır ve işte neşif konularını yani bir araya getirirler ve yayılma konularını ele almış. Ve innu evvelu mafihi yani ki bu ilk konudur. nizau u ehl Yani küfür ehlinin tartıştığı ilk konudur. Vel enneha teştemilu ala usul-i iman Bu nedenle e, tafsili imanın ilkelerini kapsar bu ifade. Fe arâde bizalike bununla istemiştir, dilemiştir, murad etmiştir. En yünebbi hekeh yani sana bir tembihde bulunmak, uyarmak. Bir evvel kitabı kitabının başında bir uyarıda bulunuyor. İcmâle genel, kapsamda, özet olarak söylüyor. yani bunu aklında tut ileride yine değerlendireceğiz der gibi. Ala ma erâdem beyânehu fi'yi tavsiden ve ikmal. yani e, bunun açıklamasının daha detaylı ve daha tamamlayıcı bir şekilde e, yapacağını ifade ederek başta ne yapmıştır? Genel, özet bir şekilde geçmiştir. Kema, ennehu ecmele bi kavlihi yani aynı şu sözünü icmal ettiği, özetlediği gibi vel ba'tu ba'del mevti evvele önce ne diyor? Ölünden sonra dirim mi? Evvelen önce bunu söylüyorsun mu? Deyelahu bi kavlihi ahiren. E, sonra şunu zeyl kuyruk demek arkadaşlar. Yani ardından daha sonrasında getiriyor, ekliyor diyelim. Ve hesabu ve mizanu ve cennetu Sonra ne yapıyor? Bunları getiriyor. Yani bir anlamda o ahiret konularının daha sonra açıklamış olduğunu görüyoruz. İşte nedir? Hesap, işte terazi, cennet, cehennem hepsi haktır. Ve kezayın aynı şekilde es-sıratü vel havdu, sırat küplüsü, e, ondan sonra havzu ı kevser, değil mi? ve gayruhuma min mevâkifil kıyâmet yani bunun gibi kıyametin birçok durumları, noktaları, durakları tamam mı? Yani bütün bunlar böyle. Hala ma seyeti beyanuha ve yerini Yani bunlar geleceği üzeredir. Yani. Açıklaması daha sonra gelecek ve bunun burhanı belli de orada verilecek. Summen imamu, bundan sonra evdahah Mağnet, tabah, Sonra ne yapıyor? Tevhidin anlamını açıklıyor. Li zuhuril merami hayfukari. Şöyle diyerek maksadın ortaya çıkması için, anlaşılması için. Sonra şunu söylüyor. Allahu Teala, wahidun Allah birdir. La mintari bil adedi sayı bakımından değil yani. Allah birdir bu Allah'ın birliği sayı bakımından değil. Vallahu teala vahid. Allah Teala bir. Ey yani Allah zatı itibariyle bir. Bu sayısal bir birlik değil. Yani sayısal veriler nerede geçerlidir? cinslerin, türlerin, aynı bireylerin olduğu yerlerde olacak, değil mi? Ey yani hatta La yetawahmu en yikuna yani ne demek? Yani onun gibi bir ikincisinin düşünülemeyecek. Yani o var, ondan sonra başka birisi var, onun gibi. Böyle bir şey zannedilemez. Tam böyle bir birlik değildir demek istiyor. Umuyorum anlaşılıyor. Yani sayısal mevzulara konu olmak demek cinslerin, türevlerin olduğu şeyler demek. Yani aynı senin gibi başka varlıklar olacak ki sayısal olarak bu birinci insan, ikinci insan, üçüncü insan falan böyle olsun. Ama Allah, Allah'ın zati için böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü o tektir. Dolayısıyla bu onun tek değil, Sayısal bir birlik değil. Aksine zatî bir birliktir. Varlıksal bir birliktir. Bir ikincisi olmayan bir birliktir. Ve lekem min yani açıklaması da böyle geliyor. Ennehu la şerike Yani Allahu Teala'nın bu birliği ortağı olmaması bakımından bir birlik. Fî nâti'yi sermed Yani e, bu zamanın konu olmayan niteliği bakımında tamam Yani Allah'ın en hususi sıfatlarının başında gelir. E, kıdem ve beka. Zaman üstüdür. E, ve hiçbir orta yok. La Yani ne Allah'ın zatında velâ fî sıfatî, ne sıfatlarında bir benzeri, bir ikincisi yoktur. velâ nazîre lehu yani ona nazire yapacak, yani e, benzer anlamında, farklı bir ifade. velâ şebîhe lehu, onun bir benzeri yoktur. kemâ se'yitî fî kelâmîhî, kelâmîhîn nebîhîn geleceği gibi yani bu uyarıcı, tembih edici sözünde geleceği gibi تنبیه burada bir dikkat çekme var. Neye? aleh tenzihi. Burada tenzihe bir dikkat çekme var. Allahu Teala vahidun. La min tariqi't-tariq'il adli velakin min tariqi'llehu la şerike lehu ifadesi tenzih'tir. Tenzihe vurgu yapmaktır. Tam Ebu Hanife'nin en ayır yönü budur. Yani onun tenzih fikrini vurgulamada merkezde tevhid kavramı vardır. Onun ötesinde e, ne diyelim, e, özellikle bu sıfatlar falan, daha sonraki tartışmaları e, aynısı mıydı, gayrısı mıydı onları bulamazsınız burada merkeze vurgu direkt tevhidde yapılır geçilir. Ve kennahu sanki o imamaza istifade hadal mana yani bu manayı çıkarmıştır. Yani faydalanmıştır bu manayı ifade ederken min sureti ihlas'in ihlas suresinden ala suretin ihtisas yani has kılan, özel bir şekilde İhlas suresindeki manadan istifade ederek bu ifadeyi bu cümleyi kurmuştur Nasıl geçiyor ilah suresi? Kul deki vallahu ehadun. Peki o Allah birdir. Ey yani mutevhid fi zatı. Zatında tektir. Münferidun bi sıfatı. Sıfatlarında da tektir. Yani onun sıfatları kendisine hastır. Allah'u es Allah Allah samettir. Ey, yani el-mustagni an kulli vahidin her şeyden ve herkesten nedir? E, münezzehtir. Muhtaç değildir yani. Hiçbir muhtaçlığı yoktur onlar. Vel-muhtacu ileyhi kullahadir. her her varlık nedir? Allah'a muhtaçtır. Yani bu bağlam istina kelimesi özellikle tevhidin ifade edilmesi bağlamında bizim literatürde çokça kullanılan en temel kavramlardan bir tanesi. Lem yelid ve lem yulet. Doğurmadı ve lem yulet doğrulmadı. Ey leyse bi mahallil havadisi. Yani Allah hadislere hadisler ne demek? Sonradan olanlar. Sonradan olanlara mahal, mekan değildir. Vele bi hadisin. Allah sonradan da var olan değildir. Tamam mı? Zamana konu olan bir varlık değildir. Ve lem yekun lehu, Olamaz. ulamaz. ahadun, hiçbir kimse onun dengi olamaz. Ey neyse lehu ahadun mumasilan ve mücanisen ve müşâbi. Yani ne demek? Bunlar müteradif kelimeler. Hiçbir kimse onun benzeri olamaz. Ve fihi burada vardır rattun ala yani bir reddetme var. Red ediyor. Bir tatmin edemedi. Kuffar Mekke'te haythu kalu şöyle diyen Mekkeli kâfirlere bir ret vardır açıkça. En melaikatu benatullahi Haşa ne diyorlardı? Melekler Allah'ın kızlarıdır. Bunlara açık bir reddiye vardır. Burada ve alel yehudi hayfe şöyle diyen yahudilere de bir reddiye vardır. Uzeyr ibnullahı Ezra Allah'ın oğludur diyen yahudilere de bir reddiye vardır. Ve alel nasara hayfe kallu el mesih Mesih Allah'ın oğludur diyen Hristiyanlara da bir reddiye vardır. Burada ve anne Ummu Hutt sahibetünehu, işte Mesih'in annesi Hazreti Meryem Allah'ın eşidir. Yen nerede bir detdiye var. Ve fit Tanzili hikayetüne mu'minil cinni, yani bu konu Tanzilde yani ayette Kur'an'da hikaye edilir, dinlerin müminlerinden. Ve anhu Taala, Bismillahi r-Rahmani r takaza sahibeten ve la Yani Allah Teala hiçbir şekilde eş ve çocuk edinmemiştir. Ey bir tarik-ı mecazi iz ala sebebi'l hakikati muhal. Yani böyle mecaz yoluyla yani hakikate hakikat veya işte hakikat yoluyla neyse muhaldir. Tamam Bu tür şeyler e, mahlukatla ilişkili, bu tür şeyleri Allah'a atfetmek, Allah'ı bunlarla tasavvur etmek, burada sayılan örneklerde olduğu gibi muhaldir, imkansızdır. E, Muhalun delike alel melikin müteal. Yüce her şeyi hükmünde olan malikül mülk olan allah Teala için bütün bunlar söz konusu değil. Ne mecaz yoluyla ne hakikat yoluyla. Allah hakkında bunlar kullanılamaz. Velhasif sonuç itibariyle enne saniyel alemi alemi yaratan vahid. bir. Yani alemi kainat yaratan birdir. İf kaldı ki la yümkünü en yastuka mefhumu vacibül vücudi yani vacibül vücut kavramının hakikat olması mümkün değildir. İlla ancak mümkündür. Ala ezlatin vahidi. Vacibül vücut neydi? Varlığı zorunlu olan. Ha, diyor ki varlığı zorunlu olan ifadesi ancak ve ancak tek bir zat için. Tamam, bunun dışındaki varlıklar için asla kullanılamaz. Muttasifet muttasifetun binu'udin müteaddidetin ee, Ne diyelim buraya? İlla lâzat-ı <alâdâd> <mutlu> Yani tek bir zat ama bu zat tamam mı? Farklı sıfatlarla nitelenebilen tek bir zat. Kema yuştufadu min kavlihi tal Allah Teala'nın şüsozünden istifade edilerek açıklanabilirdi. Levkane fihi ma şayet olsa idi yani yerde ve yerde ve göklerde hisar arasında. Alihettun <gülüyor> illallahu Allah'tan başka ilahlar olsaydı idi lefesedete. Hem yer Muzulur burada düzen diye bir şey kalmazdı. Ne diyoruz biz buna bir burhanil mütemani veya burhani temani diyoruz. Yani temana ne demek? Karşılıklı olarak engellemek demek. Temani karşılıklı olarak engelleyen. Burhani temaniyle bu sabit. Ve takriri ruhu yani bunun sistematik olarak ifade edilmesi ennehu lev emkene ilahani şimdi açıklıyor yani bu ne diyelim vacibül vücudun tek olması gerektiğini burada tamam biraz daha yaklaşacağım inşallah vacibül vücudun tek olmasını gerekliliğini yani şayet Farklı ilahlar olsaydı nasıl olamayacağını burada açıklayacak açıklaması şudur diyor. Le emkene ilahani, şayet iki ilah olsaydı le emkene beyna huma aralarında ne mümkün olurdu birbirlerini engellemeli. Bi en yurid yurida ahed huma sükuna Birisi istiyor ki bu Zeyd ve Amr biliyorsunuz Arapça'da örnek için kullanılan temel isimlerdir. Birisi Zeyd'in susmasını istiyor. Vel aharu harekete. Diğeri de hareket etmesini. Pardon, sükun ya. Sukuna Zeyd'in ve aharu harekete. Birisi Zeyd'in durmasını istiyor, diğeri de hareket etmesini. Istiyor. Yani külüm minhuma fi nefsihi yani esasında bakıldığında yürü şey hareket etmek ve durmak da özü itibariyle emrün mümkünün mümkün bir şeydir. İnsan durabilir de, yürüyebilir de, değil mi? O kez taallukul iradesi bir o her ikisinin iradesinin bunlarla taalluku, yani ilişkili olması, Ya yani ilişkili e, derken yani onu yaratması, durmayı yaratması, hareket etmeyi yaratması. Ha, bu da mümkünün nefsi nefsiyeyden. Aynı şekilde bu da özü itibariyle e, nedir? Özü itibariyle bu da mümkündür. İzlet lâ tadattu beynel iradeteyni ve ee, yani bu iki irade arasında bir zıttır. Bel beynel muradeyni. Bu iki murad edilen şey arasında zıttık e, yoktur. Sa'inezin o zaman imma en el-emrani ya bu ikisi de bu iki işte bu iki şey de gerçekleşecek. Te'şteruttittani. Yani iki zıt bir araya gelecek. Evla veya gelmeyecek. Nasıl olacakmış? aksi takdirde yani ikisinin de dediği olmaz ise ve ikisinden birinin ve her ikisinin dediği olmazsa ne olur acizlikleri ortaya çıkar ve huwa amaretul hudusi vel imkan acizlik bir şey yapamamak bu nedir hadis olmanın yaratılmanın mümkün olmanın özelliklerindendir Hanro olan da böyle özellik olmaz. Limafih min şahibetin ihtiyaç niye? Çünkü bu acizlikte ne vardır? Bir ihtiyaç, bir muhtaçlık durumu söz konusudur. Fattegtdu istazim li imkan etmanu istazim li Diyor ki, bak buradaki artma yani en basitinden iki iki tane ilah olması durum. yani buradaki sayısal durum, sayısal artış e, temanü imkanını gerektiren bu sayısal artış aynı zamanda neyi de gerektirmektedir? İmkansızı da gerektirir. İmkansız adı üstünde, imkansız gerçekleşebilir mi? Hayır. O zaman bu da ne olur? imkansız olur. Yani iki tane olması imkansızdır. Bırak tane olmasını, iki tane olması bile imkansızdır. Ve hâde işte bu tafsilu mâ şu söylenenin ayrıntısıdır. İnne ehadahuma o her ikisi illem yaqdir ala muhalafetin âhadi Şayet her ikisi bir diğerinin arkadaşına muhalefet etmeye, karşı durmaya, hayır senin dediğin olmayacak, benim dediğim olacak, buna güç getiremiyorsa, ne gerekir? Lezime, aczu, acziyeti gerekir. Acizliği gerekir. Değil mi? Aciz olması gerekir. Ve in gaddara e, ve gaddara şayet güç getiriyor ise bir tanesi güç getiriyor ise lezime acrılâ o zaman kendisi arzulması gerekiyor ve bimâ zekennâ yani bu zikrettiğimiz şeyle ortaya çıkıyor ki ve huve ennehu lev emkene ilâhânı şayet iki ilâh olsaydı böyle bir imkan olsaydı yendefi'û ma yuqalu innehu يَجُوْزُ an يَتَّفِقَٓا min غَيْرِ تَمَانُوِينَ Yani şimdi bu iki ilah fikrini öne sürenlerdeki temel mantık ne? Yani bunlar birbirlerine muhalefet etmezler. Uyum içerisinde çalışırlar şeklinde bir temel mantık var. Diyor ki şimdi biz bizim burada zikrettiğimiz delille ortaya çıkmıştır ki yani herhangi bir birbirini engelleme durumu olmaksızın her iki ilahın da ittifak edeceği görüşü ortadan kalkmış. Geçersiz olmuş. Yani bunların bir araya gelmesi mümkün değil. Değil mi? Ha, bu da neyi gerektiriyor? Bu da neyi gerektiriyor? Tek düzen olacaksa tek bir ilahın olmasını gerektir. Yani umuyorum çok böyle karmaşık anlatmamışımdır. Mümkün olduğunca net bir şekilde basitleştirmeye çalıştım inşallah becermişizdir diyelim. Evet şu son paragrafı da okuyalım isterim. Bu kadar okuduk okuduk madem başla gelip öyle bırakalım. Ve ama Kavul Allah meti Tefsizani'yi, Allah görüşüne gelince bu noktada el Ayet'tu diyor ki bu ayet yani bak yukarıda ne dedi? Burhanı temaniyordu değil mi? Burhanı temanın yüzde yüz yani bir burhan demek delilin en üst sıvemesi hiçbir şüphe yok. El Ayet, hududini, nayyetin. Tahtazani diyor ki ikna edici bir ayettir. Yani tahtazani der ki ya tahtazani işte ya bu bunda biraz şüphe vardı falan şeklinde şey istemiyor yani. Yani bu ikna türünden bir e, delildir. Ey yuzannu fî evvelil emri hennâ hafettet. Yani evvel emirde bütçet olarak zannedilen ikna-i delil. Ve yazûr-u yani bu görüşü kabul etmiyor yani bu görüş ortadan kalkar. Yani bu konuda bilginizi derinleştirirseniz diyor işin arka planına inerseniz buradaki böyle bir görüş ortadan kalkar. Vel mülazamet adiyetun ala mahu ve la bin yani şimdi burada şöyle bir gerektirme var diyor, bu ikna-i delil zaman, burada yani hatabi deliller diyoruz, hitabi deliller Bunlar iknaya dayalan delillerdir. Yani bunlarda da küçük de olsa zan ihtimalli, ihtimali, ihtimali var. Yani dolayısıyla e, burada bunu böyle bir şey söz konusu değildir demek istiyor. Seynler adete yani Adet olan nedir? Cariyetun, tari olan adet tari olandır. Bir Vücudü temanü ve teğalubi temanü yani birbirini engelleme demiştik ve <gülüyor> teğalub üstün gelme demek. Tamam. Böyle bir bunun varlığı cari olan bir şey. İnde taaddudu hakimi ala ma ushile ileyhi bi kavlihi Allah Teala'nın şu sözüyle işaret edildiği üzere yani hakik min sayısının arttığı durumda ve ala ba'duhum ala yani birbirlerine üstün gelmeye çalışır. yani tanrılar olduğunu düşünün ne yaparlar? Birbirlerine üstün gelmeye çalışırlar. Dolayısıyla yani böyle bir şey dendiği zaman çok tanrı var dendiği zaman burada mutlaka ne vardır? birbirini engelleme durumu vardır. Ondan sonra birbirine üstün gelme durumu vardır. Yani dolayısıyla bu bile e, kesin kat'i bir delil olarak burhani bir delil olarak yani e, Allah'ın zatının birliğini gösterir demek istiyor. Bir anlamda. فَالْمُحَقِّقُونَ ehli. Yani e, delilleri, argümanları böyle iyice süzmüş, elekten geçirmiş, sistematiği kurmuş alimler demek. Yani bizim milletin tabiriyle derin hocalar diyorlar ya. Hah. Kel muhakkikon eli takip yani el Gazali ve İbnü'l-Humam ve Beydavi gibi alimler ma kana yani bu de ikna delil denmesine denmesine uygun görmediler ve cealuha bunu kabul ettiler minel hatta kesin bir gerçeklik kesin hakikatlerden kabul ettiler bel ile e yukferu ya şöyle de dönmüştü. Yani şöyle de söyledikleri ifade edilir anlamında. Yani bunun tam tersini veya bundan ufacık sapan bir şey söyleyen e, kafir olur. E, Tektir edilir. Neyse artık. Yekfur diye de okuyabiliriz. Böyle de bir şey söylemiş. Ama net diyemiyoruz diyor. Vel mes'eletu bu konu mustafatun fil kutubil kelamiyeti yani bu konu çok da tartışılmıştır. Kelam kitaplarında çok da tüketilmiş bir konu. Yani çok malum artık müsellem bir şey olmuştur. Yani detayına girmeyeceğiz demek istiyor burada. Yani. sonra ilem bir ki enne lev lev kelimesi diye hadil ayeti. Bu ayetteki yani bu ayetteki insani hikayeti kast ediyor. Levkane fihi ma levkâne fîm âliyetun ayeti. Buradaki lev kelimesi leyset lintifâ'i sânî fil mâdi. Yani geçmişte bir ikincisinin yokluğu demek değildir. Bir sebebi intifâ'il evveli. İşte birincisinin yokluğu nedeniyle ikincisinin de yokluğu demek değildir. kemehü asrullugatî Lugatta, dilde kullanıldığı şekliyle tamam mı? Ben, yani e, yani aslında insanın anlayabileceği, insanın kullandığı kelimelerden hareketle tamam mı? allah Teala'nın tekliği, aşkınlığı, tenzihi ifade edilmeye çalışıyor demek istiyor. Anladığım kadarıyla. Ben aslında burada Vardır. Ne vardır? El istidlalu bintifail cezai sanki cüz'i gibi geliyor. Ala intifai şarki yani şartın yokluğuna, yokluğu üzerine işte karşılık veya parçanın yokluğuyla istidlal vardır. Min gayri felaleti Telâletin ala ta'yyi, tayyünü zaman. Yani herhangi bir zaman kaydu şartı olmaksızın. Tamam, herhangi bir zaman kaydu şartı olmaksızın. Zaman üstü bir şekilde bir şeyin olumsuzlanması vardır. Çünkü Allah'tan bahsediyor. Peynahu, had yusûm oldu bir Mana yani bu manayla kullanılabilir yani böyle inşa edilmiş bazı cümleleri hususları ifade etmek için bu şekilde kullanılabilir